İbrahim, size de selam demiş ve içinden bunlar tanınmamış bir topluluk diye geçirmişti. İbrahim sonra ailesine giderek semiz bir buzağı eti getirdi. Onu önlerine sürerek yemez misiniz dedi. Yemediklerini görünce onlardan içine bir korku düştü. Onlar İbrahim'e korkma dediler ve onu çok bilgili bir oğul ile müjdelediler. Bunun üzerine karısı bir çığlık atarak geldi ve elini yüzüne vurarak ''Ben kısır bir koca karıyım, nasıl çocuğum olur?'' dedi. Misafir melekler ''Evet, bu böyledir, Rabbim böyle'' buyurdu. Gerçekten o, hüküm ve hikmet sahibidir. ''Her şeyi hakkıyla bilir'' dediler.